Hepinize merhaba dileyerek hayatımızı Arapça YouTube kanalında Arapça hikaye okuma etkinliğinde devam ediyoruz. Bu videoda 42. sayfadan devam ediyoruz. Sevgili hanımlar, beyler, sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim, çocuklarım. Birinci kelimemiz ve eccelet. Eccele yu eccilü tecil. Eccele yueccilü tecil tecil etme Asker tecili denir Yani erteleme Ve eccelet ve Erteledi Erteledi Eccele yueccilü tecil. Kim? El emiratu Prenses Niye erteledi? Ezzavage Evli erteledi nedir? 3 senevâtin 3 senevâtin 3 yıl Ne için? Hatta Yahdûr'a Ta ki gelsin Yani gelince üç yıl Onu kurtaran Cesûr Çoban Gelinceye kadar ne yaptı prenses? Üç yıl düğünü erteledi Evlenmeyi erteledi Velem يعرف لم لما لام emir لام النهي fiil-i muzariin başına geldiğinde arkadaşlar fiil-i muzariin son harekesi cezmedi ve anlamını olumsuz maziye çevirir olumsuz man. Ne demek velem yarif bilmedi. Ahad kimse bilmedi. Sibel emireti prenses dışında kimse bilmedi. Essebebe es sebebi yani düğünü üç yıl geciktirmesinin ertelemesinin sebebini prenses dışında ne yapmadı bilmedi. El hakikiye li taajili -e el hak. Sebep el hakikiye. Gerçek sebep. Yani Ertelemenin gerçek sebebini prensesten başka kimse ne yapmadı sevgili arkadaşlar? Bilmedi. El hakiki gayrül hakiki. Es-sıdku gayrüs-sıdiki. El-kizbu gayrül kizbi. Evet, el hakiki. Hakiqati. Gerçek ile ilgili olan sebebi prenses dışında kimse ne yapmadı bilmedi evet es sebep türkçede kullanılıyor es sebep değil mi el hakiki hakikat hakikat güneş gibidir balçıkla sulanmaz diyor litte'ciil işte eccele yüeccülü tecil etme vakat tezevvece ve evlendi erra'i Çoban, el vefiyyü, el el -vefiyyü. vefalı çoban, el emirete prensesle, el vefalı prenses. Yani, el tayyibu'na li tayyibat diye, diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, iyiler iyilerle, kötüler kötülerle, evet. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur, kapağını bulur, değil mi? Ve ve yaşadı ez karı koca işeten, sa'ideten, işeten. Aşaya işu işeten, mastar. Yani nasıl bir hayat? Mutlu bir hayat. Başka? Hâniyeten, râdiyeten. Hâniye, insana zevk veren, afiyet veren, râdiye, razı, razı hoşnutluk veren bir hayat yaşadılar. يَا اَيَّتُهَا الْنَفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي اِلَى رَبِّك۪ي رَضِيَّةً مَرْضِيَّ رَضِيَّةً مَرْضِيَّ Yani sen ondan, o da senden razı olmuş. Evet, yani şimdi mesela biz sürekli diyoruz ya arkadaşlarımıza, amcalarımıza, dayılarımıza, yakınlarımıza ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Tabii sakız gibi çiğniyoruz. Allah senden razı olsun, Allah senden razı olsun. İyi güzel de İlgilen de en önemlisini sevgili arkadaşlarım, hanımlar beyler Allah'ın bizden razı olması kadar bizim de ondan razı olmamız gerekiyor. Yani Allah'ın emirlerine, Allah'ın ilkelerine, Allah'ın direktiflerine, Allah'ın takdirine biz razı mıyız ki Allah bizden razı olsun. Tabii bunlara razı olmak sevgili çocuklar sevgili arkadaşlar ifades manası nedir razı olmanın Allah'tan razı olmanın kalben, fikren, dilen, dil ile ve cevareh ile yani organlarla Allah'ın takdirine, Allah'ın yoluna rahm olmak demektir. Yani kainatta en güzel makam nedir diye sorarsanız rıza makamıdır. Rıza makamı. Tabi onu da her babayit ulaşamaz yani. Her babayit o makamda bulunamaz. Sürekli rıza makamı nedir? Mesela bazen biz bir nimete konduğumuzda elhamdülillah deriz, evet. seviniriz, mutlu olur değil mi? Ama bir tukat yediğimizde bir sıkıntı geldiğinde arkadaşlar işte o andaki hatta o tokatı yediğimiz andaki tavrımız önemli olan. Es-sabru indes-sadmetil ule diyor Peygamber Efendimiz. Es-sabru indes-sadmetil ule. Sabır demek yumru yedin ilk andaki gösterdiğin tepkidir sonra yumruğu yedikten saatler sonra zaten ağrısı geçer, şey geçer, No, O esnada o yumruğu yediğin esnada gösterdiğin tavır senin Allah'tan razı olup olmadığını gösteren önemli bir veridir. İşte ona dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Radiyeten mardiyye Yani biz Allah'tan razı olalım ki Allah da bizden razı olsun. Biz Allah'ın Arzu ettiği kullar olalım ki, Allah da bizim arzu ettiğimiz bir dünya ve ahiret hayatı nasip etsin. Yani aslında din çok karmaşık bir şey değildir sevgili çocuklar. Bakın, Fes takim teme-i emrolunduğun gibi ne olacaksın? Dosdoğru olacaksın. Dosdoğru olacaksın. Yunus Emre dediği gibi, bu tekkenin kapısından odunun eğrisi bile girmemesi lazım. Ama Rabbim sonumuza hayır etsin. Rabbim bize iman nasip etsin. Evet. Velem yense unutmadı. Bak yense, nesiye yense unuttu. Lem yense unutmadı. El-ra'i'yü, ve vefiyyü çoban. Uhtehul-fakîr-et-tu. ...fakir kız kardeşini unutmadı. Çünkü kız kardeşiyle ayrıldığında kız kardeşi ...kendisinden bir istirhamı, bir ricası vardı. Değil mi? Beni unutma ve ...gördüklerini de bana yaz demişti. Fakat Fekker'e ...tefekkür etti, düşündü. fihe onu. Onu yani... Fakat arkadaşlar, mazinin başına gelince tekit bildiriyor. Muhakkak ki onu düşündü. Kuz kardeşini düşündü ve ersele ileyha ve ona gönderdi. Ersele yursilu ersen. Bakın resul gönderilen demek. Murselun gönderilen, gönderilmiş. Mursilün gönderen. E, mektubun başına gönderen el mursilu. Gönderilen El-murselü Evet Mektuba El-risaletü El-risaletü Arabeten Araba satan, Özel araba Li-ihtarihe Hazır etmesi için Yani onu yanına getirmesi için Ehdara yuhduru ihdar Ehdara getirdi Yuhduru getiriyor. li onu getirmesi için Bir özel araba gönderdi ve Ersel'e ilahe ve ona gönderdi hediye minel melâbisi nasıl hediye elbiselerden es-semîneti kıymetli -cevahiri ve mücevherler gönderdi el galiyeti pahalı mücevherler ve hadarat hazır oldu geldi yani bil-arabayla geldi ''İlâ qasr-ı Kardeşinin sarayına geldi. ''Vastakbelehe'' ve onu karşıladı. ''Ehuhe'' Erkek kardeşi ''Hüve o'' ve emiretü'' ''Ve prenses'' Yani prensesle birlikte erkek kardeşine ne yaptı? Karşıladı. Nasıl karşıladı? İstikbalen um Mefol umutla. Hara, sıcak bir karşılama. Yani gönülden bir karşılama. Karşılama var, karşılama var. Değil mi? İşte bu, o biçim karşılama. Gönülden, samimi, acım hoş geldin, safalar getirdin. Fiyan. Ve merhabalaştılar. Yani prenses, ve vefalı çoban kız kardeşiyle merhabalaştılar. Hoş geldin, safalar getirdin, nur getirdin, bereket getirdin mesela. Bihe e, kızla külle terhibi yani tam anlamıyla bir hoş geldin merasimi yaptılar ona. Mer terhib, rahib, terhib merhaba demek, hoş geldin demek. Külle terhibi bu nedir? tam anlamıyla, tüm merhaba ile merhabalaştılar, ne demek? mefhunu mutlak yani. Ciddi anlamda, hoş anlamda, yani karşılamanın tam anlamını yerine getirdiler, bir Ve وَأَخَذَهَا ve onu aldı kim? اَخُوهَا erkek kardeşi beyne arasına zira'aihi kolları arasına aldı nasıl? Niçin li şiddeti şevqi özleminin şiddetinden çünkü kocaman bir 3 yıl küsür geçmiş onu görmemiş özlem büyüklü bir kucaklama ileyha ona duyduğu özlemi ve ile ru'yetihi ve onu görmenin görmeye duyduğu özlem hem ona hem onu görmeye duyduğu özlemden dolayı nedir şiddetli bir şekilde kucakladı fakat Ken ve idi nedir 7 onu zikred diyordu anıyordu hatırlıyordu bu sürekli fi vurbet gurbetinde onu sürekli hatırlıyordu yani demek bacısını ne yapmamış hiç unutmamış ze kere yekuru Özkür zakirun mezkuruun Zikri kafi Zikri cehri hani gizli zikir açık zikir falan şey var ya yani. mezkurun mesela diyor ki "meza karnak hakka zikrke ki ya melk" yani hakkıyla zikre demedik Seni hakkıyla namazı zikrini hakkını veremedik Allah'ım ve lem ve onu unutmadı lahzan bir an bile yani vah, lahzatan, vahideten bir an bile lahzatan, bir an an, vahideten bir an ve keyfe yense uhtahu ve nasıl yense unutsun, uhtahu kız kardeşi nasıl unutsun nasıl yani ve izin bu esnada kâle dedi ki ahad-ül kilâbi köpeklerden biri el felâsetin Üç köpeğin biri bu esnana dile geliyor sevgili çocuklar arkadaşlar. Bakalım ne diyor? lirrail <gülüyor> Vafi lirra'i'l-Vefi'yi, lirra'i'l-Vefi'yi, lirra'i'l-Vefi'yi. Vefalı çobana dedi ki üç köpekten birisi. Bakın, artık şekilleri değişiyor. Tabi neticede masaldır bu arkadaşlar. Bu cümleyi okuyalım, inne vacibene, bizim görevimiz tehe görevimiz bitti, ve ve sen değilsin, fi bir ihtiyaç içinde değilsin, ileyne bize, yani bize artık bir ihtiyacın yok kalmadı, ya seyyidi, efendim, be'del an, şu andan sonra efendim senin artık bize bir ihtiyacın kalmadı, bize müsaade diyecekler sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili hanımlar, beyler, sevgili küçüklerim Bir sonraki videoda hikayemize kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize sağlıklar diliyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Tümtüm fi zimmetillah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.